Ya kapelle yap Aki gibi ringteyim, Ali gibi seriydi Yine de bitmedi, Tyson gibi rapim Üç hafta tehdit, üç hafta bekledim Tapandı menzil, tripte lazım Exorcist, dene hormonunu Endorfin mi? School özendiğin Lamborghini Deliyim tabi kanka, Van Gogh gibi Basit düşün, herkes sataşır Tek beklentim, kumanla karışık Kafamız anca uyakla sarılı, Karın için istedim, viagra satılık Şeytanı görmek, meleğin planı Günah işledikçe, ruhum arınır Düşse Yoluntum garip gelir yine Ben yandım sen istedin Tirey Buralar sıcak yanamam yine Geç otur geç takıl partide Ey lan geç bakın saatine gece bitmesin Güldüm haline Buralar sıcak yanamam yine Geç otur geç takıl partide Ey lan geç bakın saatine gece bitmesin Güldüm haline İstediğim parti bekledim parti Sen bak bak sus konuşma lan Yazmaktan aciz Sanmazsın da dik, rap peşindeysen de yaz Mix de gecikmez bende var Feedback patlar evren yeniden Big Bang Metafizik rüyalarında herkes doğmuş yeni baştan Rap yapan prim atlar, prim peşindelerse beni bağlar Yine de bir sniper çıkar, oradan atlarım hedef olma, Hasmım o kadar midesiz ki aynaya bakıp da döner orgazm Buralar sıcak yanamam yine Geç otur geç takıl partide Eğlen geç bakın saatine Gece bitmesin güldüm haline Buralar sıcak yanamam yine Geç otur geç takıl partide Eğlen geç bakın saatine Gece bitmesin güldüm haline